Merhabalar. Zakseli e yeni bir teknik destek videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Z1 Plus cihazımızın baskı tablasının temizlenme konusundan bahsetmek istiyorum. Baskı tablasını temizlemek rutin kontrollerimizin yanında sık sık uygulamamız gereken bir işlemdir. Böylelikle baskı yüzeyi engebeli olmaz ve rahat ve kaliteli bir baskı alabiliriz. Gelin bu işlemi birlikte yapalım. Baskı tablasında filament artıkları ve uhu kalıntıları sebebiyle pürüzler ve yükselti farklılıkları oluşabilir. Bu sebeple cihaza baskı vermeden önce tablayı mutlaka kontrol etmemiz gerekir. Temizlik işlemi için ilk olarak ıslak mendil veya nemli bir bez yardımıyla tablo üzerinde biriken fazlalıkları siliyoruz. Daha sonra spatula yardımıyla tablo üzerindeki kalıntıları kazıyoruz. Kuru bir bez yardımıyla tablayı tekrar siliyoruz. Tablamız tekrar kullanıma hazır. Evet bir teknik destek videomuzun daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz tüm konular için YouTube kanalımızı ziyaretebilirsiniz. Ayrıca zax hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medya hesabımızı takip etmeyi unutmayın.